Evet, gece vardı yasası. Bugün değişik bir yerde. Burası bir gündüz pazarı değil aslında. Burası Çal Bozun Festivali'nin tezgahlarının olduğu sokak. Birazdan festivalin oldularına doğru gideceğiz ama şunu söyleyeyim. Yaklaşık iki haftadır biz Çal'dayız. Oğuz Altuntaş ve ben. Ee, iki kişilik bir ekiple Çal Tanıtım filmini çektik. Bilginiz olsun. Onun dışında Coşkun Aral, bildiğiniz Coşkun Aral buraya geldi. Koynatlatma Atlatma Festivali'nde tridi görüntülerle belgesel çektik Coşkun Aral'la beraber. Umarım ilerleyen zamanlarda izleriz. Sokaklar bayağı kalabalık burada. Bir festivale bakalım. Görüşürüz sonra. Bizimle daha önce Adalet Parkı'nda canlı yayılarda görüşmüştük Cumartesi Pazar. İlk canlı yayımın konuğu Pamuk Şekerci Emin O gün ilk denk geldiğimizde bıyıklarını ben bayağı bir bukmuştum. İçimde burkabilirsiniz. Tamam, hemen. içimde kalacağına yapayım şöyle. Yani orijinal yani. Orijinal canım belli. Orijinal bıyıklı arkadaşlara buradan seslenilir. Böyle bıyık görememişsinizdir şimdi Denizli'de. Ne var ne yok görüşmeyene. İyi, sizler nasılsınız? İyiyiz valla. Hoş geldiniz çal festivalimize. Hoş bulduk. Biz bir çallı olarak bu düzenlemiş olduğumuz festivalden gurur duyuyoruz. Yani bütün çallı, denizli ve denizli çevresindeki bütün ilçelerden e, festivalimize e, katılımlarını bekliyoruz. Seninle o Adalet Parkı'nda yaptığımız canlı yayında fazla konuşamadık. Başın çok kalabalıktı. Evet. Şimdi artık rahatız. Evet. Hazır pamuk şekerlerinde yaptığını rahat rahat konuşabiliriz. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 10 yıldır. 10 yıldır? Evet. Bayağı uzun zaman oldu. Evet bayağı uzun zaman oldu. Burada ben macun görüyorum. Ya, macun şekerimiz var, pamuk şekerimiz var. Yani macunlarımız bizim, yani gıda boyası kullanmıyoruz kesinlikle. Yani dışarıda Hı -hı. yiyeceğiniz alternatif boyalar şey, macunlardan değil yani. Kullanmış olduğumuz, kullanmış olduğumuz e, meyve özleri ve sadece şekerden yapılıyor yani. Süper. Tabii. Senin çallı olduğunu duydum. Biz çallıyız. Yani çallı olduğumuz için özellikle buraya geldik. Yani çal, çal halkına da hizmet verebilmek için. Çal'ın neresindensin? Çal Denizler kasabasından. Denizler'den? Evet. Ben de Selcan'den. Evet memnun oldum bu arada. Çal festivalinde çalılarla takılıyoruz efendim. Diğerlerine kusura bakmasın. Pamuk şeker... Oğuz Bey der ki pamuk şeker nasıl yapılır? Doğru mudur? Pamuk şeker nasıl yapılır? Şu anda pamuk makinesini açtık. He. Altta bir sıcaklığımız var. Yani bu elektrikli olabilir, normalde tüpte olabilir. Aha. Burada hava biraz nemli olduğu için biz burası için tüplü makinemizi tercih ettik. Çünkü nemli havalarda elektrikli makineyle pamuk şeker yapması çok sıkıntılı olur. Onun için şu anda içerisi ısınıyor ve şu görmüş olduğunuz dönen kafa da ısınacak ve pamuk şeker buradan şu anda şeker pamuk olarak çıkmaya başlayacak. Renklerini şöyle söyleyelim. Beyazdan başlayalım. Beyaz çövenli. Yani e, bizim halk dilimizde e, bilinir yani çal ve çevresinde bilinir. Köpük elvanın bir özü olan çöven diye bir kökümüz var bizim. Bu kökten özel yani özel bu kökü kaynatılarak hmm. yapılan bir macun bu. Yani bunun içerisinde herhangi bir şekilde renklendirici veya başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamamen doğal. Tamamen doğal yani. Diğerlerin neli? Diğerler bu ikisi vişneli yani çocuklar kırmızıyı çok sevdiği için hmm. yani vişneli yapıyoruz. Yani iki iki tane kırmızı koymamızın tek sebebi bu. Bu yeşil olan görmüş olduğunuz yeşil kivi. Yani kivinin özünden, kivi özünden yaptığımız bir macun. Bu turuncu olan da portakal ve limon karışımı bizim yani tamamen gene doğal meyve özlerinden yaptığımız bir macunumuz. Üzerine de beyazı sardığımız zaman. O renge bak. Evet. Süper alın, oldu. Alın size güzel bir macun. Şöyle vereyim. Teşekkür ederiz. Oğuz Bey, sizin için aldım. Afiyet olsun. Anladım. Pekala. Gece Vardiyası şu anda Çal Festivali'nde ve yanımızda Çal Belediye Başkan Hasan Gündüz var. Kaçıncı festival başkanım? Ee, 1972 yılında ilk olarak başlamıştı. Ee, bir uzun bir aradan sonra bir 18. olarak yapmaktayız. İnşallah e, hayırlı olur diyorum. E, gelecekte de yani bunlar bir arada bir e, bir aralıklar oldu ama inşallah hiçbir ara vermeden hem sanat hem kültür hem vatandaşımızın ekonomisi gelişmesi açısından devam yani ettireceğiz diyor. Bir kilometre ileride e, yer alan. E, tabi hı bu, bu festivaller eskiden böyle hiç yapılmayan, hı. yapılmadığı bir ilçelerde, beldelerimizde ilk yapılanlardan da 1972 neredeyse bizim tarih, e, yaşımıza yaşımıza uygun bir yapacağız, yani yapacağız ama e, e, e, çalışmalarımız tarihde, bu yönde, ekonomiye şey, yönelik, sanata yönelik, e, kültüre yönelik olacak şey. diyorum. Ee, i̇nşallah gelecekte daha güzel olacak. İnşallah. Ben biraz önce Ömer Bey'e sormuştum, Çal Ziraat Odası Başkanı'ma. Size de sorayım. Neden Çal'dan bu kadar çok sanatçı çıkıyor? Valla kimileri bazı arkadaşlar üzümden diyor. Bazen de biz bazen de kendi aramızda da düşünüyoruz biz bunu acaba neden diye ama tabii her şey geleceğe umutla baktığımız için ee, şeyden de kaynaklanıyor. Ee, ne bileyim ee, Ekonomiden tutun da sanat... Kapat onu da olmadı ya. Yani. E, Yeniden yapalım. Öyle olur mu? Keseriz, keseriz. Yok buraya keser tamam. sıkıntı yok. Şey, Aklım oraya gitti ya. Devam et var. oraya ben insert gireceğim İnsanlarca oraya. Inşa evet. tamam, kaldığımız, yerden. kaldığımız yerden devam. Çok Şimdi amaç... amaç festivallerin amacı bir bir e, ekonomiye yönelik olmalı, bir kültüre yönelik olmalı, sanata yönelik olmalı diye düşünüyorum. Ya biz de herhalde biraz da geciktirmemizin, sanat e, festivalleri geçiktirmemizin sebeplerinden birisi de bu gibi geliyor. Ya biraz önce bir soru de. sormuştunuz. E, tabii bizim Çal ilçemizde, Yükte. ilçemizde Yükte. arazilerin bölük bölçük olması. E, yani ek, ekonomik sıkıntılarının olması, ulaşırları geleceğe de umutla bakmak için çalışmak ve al. okumaktan başka çare yapıp, bulmadılar diye düşünüyorum. Bence de öyle. Çünkü <gülüyor> e, benim ailem de ben, biraz önce de söyledim seyircilerimize ben de çaldayım ve benim ailemde okumayan yok. Evet, doğru. Onu da haklısınız. ben Bende yedi kardeşim. Altısı da üniversite yani. yani Evet. Güzel bir şey. Okumak güzel bir şey. Ama okuyabilirsiniz. Ticaretle de uğraşabilirsiniz. Ben aynı durumda. Ben okudum mezunuyum ama ticaretle uğraşıyorum. Ve çok geçen iyi hafta iyi bir çiiril şeysine gitmiştik, evet, festivaline şey. gitmiştik. Orada Kadir Kameroğlu diye bir e konuk Yürü durumu çok iyi olan, altıncılık yapan bir abimiz dedi ki, e, sizin çağlılarda kafa çok, akıllı, akıllı insanlarsınız, şey. para yok. <gülüyor> bizde para var, <gülüyor> akıl yok dedi. Güzel bir lok kelimeydi. E demek ki bizde kafa var ki okumuşuz. E bizim en büyük amaçlarımızdan birisi de bu göçü durdurmaktı. Şimdi bir buçuk yıldır böyle takip ediyoruz. 480 kişi nüfus artımı vardı. Yani göç, e, eskiden göç vardı. Şimdi göç almaya başladı. Evet. Ama bu da ne, neden oluyor? Ekonomik. Hem e, tarım, tarım ürünlerinin de, para etmesi, sene de, rekor kırıldığımız üzüm konusunda. Hem okuması ve okuyan kişilerin de modern bir şekilde çiftçilik yapması diye düşünüyorum. İnşallah gelecekte daha güzel şeyler olacak. Evet şu anda Çal Ziraat Odası Başkanı Ömer Bey ile beraberiz. Ömer Bey nasıl gidiyor festival? Hemen başlayalım. Festivalimiz dolu dolu. Sanatla, şiirle... Şimdi resim sergisiyle başladık Çok ilginç de bir şey oldu, bir, bir buluşma oldu Denizli Valimiz Aydın Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz onlar da burada bir toplantıdan mütevellit olduklarını, açılışta onlara yaptırdık. Şalkıda görüyorsunuz, dolu dolu bir festival yaşayacağız. İlk başlangıç böyle olduğuna göre bir insan patlaması olacak diye bekliyoruz. Bugün sadece birinci gün zaten. Daha birinci gün, tabii ki. Şunu değişti, yani söylemek istiyorum. ilçelerdeki birçok festivalde resim sergisi yok. Bunun nedeni çallı ressamların ve sanatçıların çok olması. Bunun nedeni ne? Niye çaldan çıkıyorlar hep? Şimdi sebebi herhalde üzüm, yeni yeni tespit edildi üzüm çekirdeği. Şimdi biz çocukluğumuzda, hele hele bizden öncekilerin tek çerezi Tek şimdi bakkaldan değişik değişik alanların tek Şimdiki eski çocukların tek çerezi üzümdü hı hı. Hele çalkarası üzümü, çekirdeği ile birlikte antoksidan maddi içerir, beyni geliştirir tatlı e, Kendine özgü e, aromalarıyla tadıyla Demek ki bundan olacak ki Bak e, e, çalda okuma yayılma oranı çok yüksek düzeydedir daha ilk bizim 1970'li yıllarda bu festivalimizi ilk yapan Teoman Markoşlar bir 10 yıl, 15 yıl sonra buraya gelip 10. 12. festivallerde dediği şudur. Ben çocuklarım çalla doğdu, üzümle büyüdü, pekmezle büyüdü. Şu anda da Türkiye'de derece yaptılar. Çocuklarınıza bol bol üzüm yedirin demiştir. Çalın okuma yazmura'nın yüksek olması zannederim üzüme bağlamak gerekir. Ne güzel. Ben ne çallıyım? Selcan'ıyım. Evet. Yakrobayız <gülüyor> zaten. Evet, akrabayız da. Şimdi çok ayrıcalığımız var aslında. Bakın çok enteresandır. Türkiye'nin bütün dişçileri bir dönem hançalardan yetişmiştir. Bak ilktir bu dünyada belki tektir yani. Her ilde, her ilçede bir çallı bulabilirsiniz. Her ilde, her ilçede bir çallı bulmanın da dezavantajları var yalnız. Şimdi çalılığa çok zeki olduğundan okumuşlar, yazmışlar, belirli bir sanat öğrenmişler. Mesela dişçilik gibi çok para getiren. Gitmişler memleketten. Bu da çalın e, göçüne sebep olmuş. Aslında bir taraftan da bize dezavantaj. Tabii. Aslında çalın toprakları da çok verimli. Bugün Devlet su İşleri Müdürü, işte vali geldiğinde de bunun e, milletvekilleri geldiğinde bunun tartışmasını yaptık. Çaldan bir tarafımızdan biraz da hani eskileri eleştiri diyelim bunu bir taraftan Menderes geçerken bir taraf Işıklı bir taraf adı güzel barajı çalda sulanan bölge yüzde 27 ama çivrilde yüzde ama Tavas'ta yüzde işte 80 Denizli merkezide ve çevresiyle birlikte ortalaması yüzde42 işte bunların sebebini araştırıp Biz daha önceki bizim büyüklerimiz siyasilerimiz zannederim ki çoğu öyledir Bizim siyasilerimizden halkımızın istediği memur olmak, bir yere tayin yaptırmak. Artık biz o felsefeyi değiştiriyoruz. Biz artık topraklarımıza sahip çıkacağız. Benim iddialı bir sözüm var. Ee, ve şimdi dünyanın da fark ettiği, ben Şubat 5'te başkan oldum. O zamandan bari yaptığım her konuşmada şunu diyorum. Çal, e, parlayan bir yıldız olacak. Çünkü bu topraklar, ben ticaretin e, ve... E, bütün bölgeleri bağcılıktan gelen bir şeyin böyle bir toprak yapısı inanın yok. Türkiye'de He, yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Fransa'dan bir şirket vasıtasıyla bir ziraat mühendisi getirdik. Hmm. İnanın e, gezerken böyle yolların yapıldığı yerlerde bir e, selin buçuk dediğimiz yerlerde yaptığı nedir diye ben tercümana sorduğumda adam havalara böyle gözlerini kaynaştırarak harika dediğini. Ne diyor dedim harika yani çok güzel bir toprak Ama nedense değerini bilmiyoruz Evet değerini bilmiyoruz işte biz tayin yaptırmışız öz yapalım